Şimdi biz hakkı söylerken ister istemez Teala'nın dininde batıl olarak gördüğümüz şeyleri insanlara anlattığımızda ister istemez karşımıza bazı durumlar çıkıyor. Örnek söylüyorum bizler kendisine Türkçüyüm diyen insanların yaptığı zulmü anlatırken bazı Kürtçülük yapan zavallılarda zannediyor ki biz Kürtleri savunuyoruz. Biz Kürtçülüğe de, Türkçülüğe de, Lazcılığa da, ırkçılığa da, milliyetçiliğe de karşıyız. Tek milliyetçilik tanıyoruz o da İslam milliyetçiliği. Müslüman Müslümanı her türlü sevsin, Müslüman Müslümanı her türlü destekçisi olsun, Olsun. Müslüman müslümanın davasında yardımcı olsun Allah hep beraber yücelsinler. Aksi halde Türklerin Mustafa Kemal'i yücelttiği gibi, Kürtçülük yapan Kürtlerin Apo yüceltiği yücelttiği gibi veyahut Arapçılık yapan veyahut Arap ırkçılığı yapan insanların alan kişileri yücelttiği gibi biz hiçbir şekilde insanları yüceltmiyoruz. Biz Allah'a yüce diyoruz ve Allah'ın yüce dediklerini Allah'tan aşağı yüce olarak görüyoruz. Allah subhanahu ve bizleri hakkında koyduğu sınır neyse Resulünün bizlere koyduğu sınır neyse bizim de sınırımız olur. Peygamberimiz ırkçılık için mücadele edip savaşan o bayrak altında Altında mücadele eden insanların cahiliye ölümü yani Müslüman olarak ölmediklerini, kafir olarak öldüklerinden bahsediyor. Allah Teala da kitabında üstünlüğün ırkla alakalı olmadığını, takvayla alakalı olduğundan bahsediyor. Bu yüzden bizler Peygamberimizin dediğini ve Allah Subhanehu Teala'nın ayetine uyarak diyoruz ki bütün ırkçılık yapan insanlara karşıyız. Çünkü biz Müslümanız. Benim dinim sınır olarak ne koymuş ise, benim dinim ne demiş ise ben onu bilirim, onu doğrularım. İster bir Rum olsun, İster bir Ermeni olsun ama Müslüman olsun benim candan kardeşimdir. Ama eğer benim ırkımdan örnek Laz ise, İslam düşmanı ise, şeriat düşmanı ise benim en azılı düşmanımdır. Babam dahi olsa, annem dahi olsa, kardeşlerim dahi olsa bu böyledir. Bu yüzden biz müminler, biz Müslümanlar, biz Allah'a teslim olmuş insanların sınırını Allah'a koyar. Allah'ın Resulü de bize bu dini en güzel şekilde öğretir. Bunun dışında da herhangi bir şekilde ne öğreteceği tanıyoruz ne doğru söyleyeceği tanıyoruz, ne yanlış söyleyeceği tanıyoruz. Her türlü doğrumuzu da, yanlışımızı da, kanunlarımızda da, hükümlerimizi de Allah koymuştur ve Resulü de gelmiş bizlere bu dini öğretmiştir. Biz bu şekilde inanıyoruz. Bunun dışına da herhangi bir şekilde ne yapmıyoruz? Çıkmak istemiyoruz. PKK'lıların ya da PKK sempatizanlarının üşüştüğü sayfalarda paylaşıp, sanki ben Türkleri yeriyormuşum da, Türkleri böyle yüceltiyormuşum gibi paylaşan insanlara ben şunu söylüyorum. Türkçülüğü de yapan, Kürtçülüğü de yapan İslam'a göre ayaklar altındadır ve Allahu katında zerre kadar değeri yoktur. Allahu Teala'nın ebedi cehenneminde yer bulacaksınız diyoruz ve batılsınız ve batıl da Allahu Teala'nın köpük gibidir köpükte yok olmaya mahkumdur diyoruz. Hele ki benim anlattıklarımı genel manada insanlar dinler ise PKK gibi komünist bir örgütün İslam düşmanı bir örgütün savunuculuğunu kesinlikle zerre kadar bile yapmayacağımı anlar. Ben Türklerden ne kadar geri zekalı ne kadar ahmak, ne kadar aptal, ne kadar kadın satanı var dediysem bu ırkçılık yapan insanlara bir cevaptır. Yani siz ırkınızı yükseltmeyin. O kadar Kürt, o kadar Türklerden bu denli bu özellikle şeref sahibi olmayan insanlar da var. Ve aynı şekilde Kürtler de O kadar şerefsizi, o kadar namussuzu, o kadar münafığı, o kadar ahlaksızı, o kadar kadın satanı, o kadar pislik içinde olan insanlar var. Ve ben bir lazım ve lazların içerisinde de o kadar şerefsizi, o kadar namussuzu, o kadar ahlaksızı, o kadar edepsizi, o kadar İslam düşmanı olan insanlar var. İşte benim dinim bütün ırklara aynı mesafededir. Ben Rabbimin bütün insanlara indirdiği dini anlatmaya çalışıyorum ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yolunu takip ediyorum. Ben bütün ırklara karşı Allah'ın bu şekilde bak dediği şekilde bakmakla mükellefim. Bu yüzden de bugün PKK bizim azılı düşmanımızdır. Müslümanların azılı düşmanıdır. Allah subhanahu wa o PKK denilen zındıkları, o PKK denilen komünistleri, Allah düşmanlarını yerle etsin diyoruz. Rabbim onlarla beraber bütün İslam'a düşman olan örgütleri, toplulukları, orduları yerle etsin diyoruz. Ve Rabbim muvahhidlere, Müslümanlara güç versin diyoruz. Ve bizi Allah subhanahu wa bütün İslam düşmanlarından bütün insanlık düşmanlarından bizleri muhafaza etsin, bizleri korusun. Mazlum olan insanları bu zalimlerin, bu şerlilerin, onlarca bebekleri öldüren, bu İslam'la bir alakası olmayan komünistlerin şerrinden muhafaza etsin. Öncelikle de Kürtleri muhafaza etsin. Bütün PKK'lılara da şunu söylüyorum ki benim saygı duyduğum sizler değil, benim saygı duyduğum Kürt olan ama İslam için mücadele eden, İslam için kıyam eden Şeyh Zahid'dir. O gün gibi mücadele veren insanlara destek veren o dünkü Türkleri seviyorum, örnek olarak gösteriyorum. Benim herhangi bir şekilde ırklarla sorunum yok. Benim dinime muhalif olan bütün her şeye muhalifim. Benim dinime karşı olan bütün herkese karşıyım. Benim dinimle mücadele eden bütün herkesle mücadele içindeyim. Allah Subhanehu Teala bu canı kendi keyfime, kendi rahatlığıma, kendi istek ve arzularıma kullanmam için vermedi. Allah kendisi için yaşamam, kendisi için ölmem için verdi. Bu yüzden Allah bu canı Allah için vermemde bir an dahi gözümü kırpmayı bana nasip etmesin. Bir an dahi bir adım dahi geri atmamı nasip etmesin. Bizim maldan, mülkten, mevkiden, makamdan veyahut Buna benzer meselelerde bir hedefimiz Allah'ın izniyle yoktur. Eğer böyle bir hedefimiz de var ise Allah subhanahu wa bizleri hemen ıslah etsin ve bir an önce dinini dert edinmiş ve dinini araç edinenlerden değil, dinini amaç edinenlerden eylesin. Allah subhanahu wa bizleri hep birlikte Hakk'a hidayet etsin ve canımızda Müslümanlara kalsın.